2022 yılında yapılan bir araştırmaya göre günde 8 saatimizi internete geçiriyoruz. Bunun 3 saatini ise sosyal medyada. Yani şöyle düşünün, hayatımızın sekizde birini sosyal medyada, Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da, TikTok'ta böyle insanlar ne paylaşmış diye bakarak geçiriyoruz. Yani bu sizce de çok fazla değil mi? Çünkü hani her zaman şey deriz, aslında daha fazla kitap okumak istiyorum ama hiç zamanım yok. Ya da spora gideceğim ama çok yoğun çalışıyorum ve hangi arada gideceğimi hiç bilmiyorum. Aslında zamanımız var, ama çok boşa harcıyor gibiyiz. Şimdi ben buradan nereye geleceğim? Buradan dijital minimalizme geleceğim. Çünkü minimalizm, hani sadece eşyalarla ya da sadece dolapla, kıyafetle, mutfak eşyalarıyla sınırlı olan bir şey değil. Minimalizm, aslında hayatımızın her alanına uygulayabileceğimiz bir yaşam felsefesi. Dijital minimalizmi ben iki adımda ele alalım istiyorum. Bunların birincisi, dijitalde bir temizlik ve düzenleme. İkincisi ise dijital tüketimi azaltma. Bu aynı şey gibi, hani adım adım minimalizm serisinde de anlatmıştım. Yani önce gardırobu temizledik, gereksiz kullanmadığımız eşyaları içinden çıkardık, sonra mutfak eşyalarını yaptık, sonra ayakkabı dolabını yaptık. Böyle adım adım bütün hayatımızın her alanını bir temizledik. Ondan sonra da minimal kalabilmek için yaptığımız bir takım şeyler vardı. Şimdi bugün dijital temizleme ile ilgili konuşalım. Daha sonra da dijital tüketimi azaltma üzerine konuşuruz. Dijital temizliği dört adımda yapacağız. Birincisi, telefonda kullanmadığımız uygulamaları silmek. Şimdi bazen şey oluyor, mesela bir rezervasyon yapacak oluyorsunuz ya da bir yerden kod alacak oluyorsunuz, bir şey onaylamamız gerekiyor falan, bir uygulama indiriyoruz, sonra öyle kalıveriyor. Ya da oyuna, bir oyuna çok sarıyorsun, her zaman oynuyorsun falan, sonra ilgin azalıyor, artık oynamıyorsun ama uygulaması orada duruyor. Ya da birisi sana bir uygulama önermiş oluyor, bakıyorsun, kullanıyorsun, çok da sarmıyor, orada kalmış oluyor. Yani çoğu kez hani uygulamaları silelim diye hiç aklımıza gelmiyor. Fakat telefonda fazla uygulamaların olması, yani kullanmadığımız uygulamaların olması ne demek? Bir kere telefonun hafızasının şişmesi demek. İkincisi, eğer bunlar arka planda çalışıyorsa, telefonun remini yemesi, yani dolayısıyla telefonu yavaşlatması demek. Bir de eğer bunların bildirimleri açıksa, hiç kullanmadığımız uygulamanın gerekli gereksiz size sürekli bildirim göndermesi demek. Bu yüzden ben zaman zaman hani telefonda kullanmadığım uygulamalara bakıyorum ve uzun süre kullanmadıklarımı siliyorum. Telefondaki uygulamaları silme konusunda mesela gardrop temizliğinden daha acımasız olabiliriz. Çünkü sonuçta bu uygulamaları istediğimiz zaman tekrar yükleyebiliyoruz. Eğer bir uygulamayı satın dahi almış olsak, hani telefondan kaldırdıktan sonra bir daha indirdiğimizde nasıl tekrar para ödemiyoruz. Dijital minimalizmin ikinci adımında e sayısını, yani her gün aldığımız e-mail sayısını azaltmayı hedefliyoruz. Şimdi ben e-maillerden gerçekten nefret ediyorum. E-mail almaktan nefret ediyorum, e-mail kutularından nefret ediyorum, e-mail yazmaktan nefret ediyorum falan. <gülüyor> Her sabah geldiğimde bakıyorum e-mail kutumda mesela 30-35 tane, 35 tane e-mail var. Yani ne olabilir? Akşam zaten iş yerinden çıkmadan hepsini temizlemişim. Sonra bakıyorum yok birisi indirime girmiş onun haberi, yok yeni sezonu gelmiş onun şeyi, yok yeni bir ürün çıkarmış falan. Hepsi gereksiz böyle reklam amaçlı e-bültenler, tanıtım amaçlı gelen şeyler. Hepsini tek tek tık tık tık tık tık siliyorum. E, siliyorum ama ertesi gün geldiğim zaman yine benzer firmalardan... Aynı gereksiz içerikler tekrar e-mailime gelmiş oluyor. Dolayısıyla silmek yerine bunlardan, üyelikten çıkmak gerekiyor. Şimdi e-mail listelerinden çıkmak artık çok kolay. Çünkü hepsinin altında üyelikten çık diye link koymaları zorunlu. Tabii bunlar bizim üyelikten çıkmamızı istemedikleri için, bunu böyle çok en altta bit kadar yazıyorlar ama aşağı indiğinizde bunu görüyorsunuz. Bir kere üyelikten çıktıktan sonra artık o e-maillerden tamamen kurtulmuş oluyorsunuz. Şimdi ben de sizinle beraber e-mail kutumu açacağım. Ve sabah birkaç tane gözüme çarpmıştı yine gelen e-bülten. Onlardan, üyelikten çıkacağım. Şimdi Şakir şöyle bir soru sordu. <gülüyor> diyor ki ben bazen üyelikten çıkıyorum tekrar gönderiyorlar. Şimdi bu firmalar şunu yapıyor, her türlü size ulaşmaya çalıştıkları için mesela e-bülten aboneliklerini kategorilere ayırıyorlar. Mesela diyor ki yeniliklerden haberdar olma, yok bilmem indirimlerden haberdar olma, yok işte üyelikle ilgili gelişmeler, bir şey bir şey, böyle 7-8 tane kategori yapıyorlar. Dolayısıyla sen mesela sana indirimle ilgili bir şey geliyor, sen üyelikten ayrıl diyorsun. Seni sadece indirim kategorisinden çıkarmış oluyor. Sonra bir daha sana gönderiyor. Bunu en böyle rezalet şekilde yapan da LinkedIn'dir. Bakın LinkedIn'in bildirimler bölümüne girin. Gerçekten böyle 250 başlık falan var. Yani hepsinden çıkmak için 250 kere üyelikten ayrıl demeniz lazım. Artık saç baş yolduruyor. Mesela bu Edgas diye bir firma gelmiş bunu. Hemen bakın burada üyelikten ayrıl diye bir buton var, buraya tıklıyorum. Bunu silelim. Sonra Founders Card diye bir şey gelmiş. Bundan çıkıyorum. Bakın bunda da dört tane kategori yapmışlar. Heh, hepsinden çık diye. Çok şükür hepsinden çık diye ayrı şey yapmışlar. Bazen de bakıyorsunuz hani hiç üye olmadığınız bir firma size e-bülten göndermiş. Maalesef işte bir şekilde e-mailimize, telefonumuza bir şeylerimize ulaşıp böyle rahatsız ediyorlar. Bu da tamam. Bu firmalardan tamamen kurtulmuş oldum. Dijital minimalizmin üçüncü adımında sosyal medyada takip ettiğimiz gereksiz insanları takipten çıkmalar. Şimdi en çok hangi sosyal medya uygulamasını kullanıyorsunuz ya da kaç kişi takip ediyorsunuz bilmiyorum ama benim en çok kullandığım Instagram. Orada da herhalde 370 kişi falan takip ediyorum. Bunlar da kimler? Hani gerçekten fikrine değer verdiğim influencerlar. Ee, sevdiğim birkaç tane marka. Bunun dışında bir de tanı gerçekten tanıdığım ve ne paylaştığını görmek istediğim insanlar. Fakat bazen bazılarına bakıyorum böyle 2000 kişiyi takip ediyor. Yani pratikte 2000 kişiyi takip etmeniz mümkün değil. Çünkü biz Instagram'ı her açtığımızda Instagram bize takip ettiğimiz kişilerden bu andaki algoritmasına göre en mantıklı olduğunu düşündüğü bir takım paylaşımları gösteriyor. 2000 kişinin ne paylaştığını birden gösteremeyeceğine göre bunların arasından bir kendisine göre bir tercih yapıyor. Dolayısıyla bazılarını görüyorsun, bazılarını görmüyorsun. Çok fazla insanı takip ettiğin zaman da, hani gerçekten ne paylaştığını görmek istediğin insanların paylaşımlarını da kaçırmış oluyorsun. Bir de bazen şöyle oluyor, mesela bir arkadaşımla konuşuyorum, işte bir influencer'dan söz ediyor ya da bir akrabasından söz ediyor. Şöyle gıcık, böyle gıcık, şunu paylaşmış, bunu yapmış, bilmem ne. Diyorum ki o zaman takip etme. Ama diyor işte çok gıcık ama takip etmeliyim ya da akrabam ama takip etmeliyim. <gülüyor> Anne hani yani gıcık oluyorsan ya da onun ne paylaştığını görmek istemiyorsan takip etmeyi ver. Benim mantığım bu şekilde. Şimdi ben Instagram'a bakacağım. Siz de en çok hangi uygulamayı kullanıyorsanız ona bakın. Ve gıcık olduğumuz insanları bir de takip etmek istemediğimiz insanları takipten çıkalım. Bence şimdilik 4-5 kişiyi takipten çıkalım. Sonra detaylı inceleriz. Mesela bu Nesla Makarna'dan çıktım. Yani bir ara onlardan makarna alırım diye düşünmüştüm ama hiç anladım. Dolayısıyla takip etmeye evet. gerek yok. No Shop falan, bunların da ürünleri falan güzel ama çıkayım ya, hiç satın almadım hiçbir şey. Doktor Azra bu böyle güzel kınalar mınalar yapıyor ama hani... Çıkalım ya. 5 yani dedim ama herhalde 7-8 kişiyi taktıktan çıktı. <gülüyor> Şimdi geliyoruz son adıma. Dijital minimalizmin ya da işte dijital temizliğin son adımında fotoğraf albümünü bir temizleyeceğiz. Şimdi telefonlardaki fotoğraf albümünün şişmesinin iki tane sebebi var. Birincisi, Aynı gün ya da işte aynı ortamda, aynı pozdan bir milyon tane çekmek. İşte mesela böyle oturuyorum. Bir tane yanına bakarak çekiyorum. Bir tane böyle yapıyorum. Bir tane böyle yapıyorum. Bir tane ayağa kalkıyorum. Bir tane oturuyorum. Yani aynı poz aslında. Ama işte 20 farklı versiyonunu çekmişim. Ya da diyelim önemli bir gün var. Mesela bir bayram günü. Evet güzel bir gün. Bütün aile bir araya gelmiş. Güzel giyinmişsin. Hani o anıyı saklamak istiyorsun. Birkaç tane fotoğraf istiyorsun ama şöyle oluyor. İşte ben tek başıma çekeyim. Ben tek başıma oturarak çekeyim, ben tek başıma ayakta çekeyim, bir kardeşim de çekeyim, yeğenimi kucağıma alıp çekeyim, bir ailecek çekelim. Yani bütün herkes kombinasyon oluyor. O onunla çekiyor, bir de onunla çekiyor, bir de üçlü çekiyorlar, bir de dörtlü çekiyorlar. Yani aynı günle ilgili oluyor size 250 tane fotoğraf. Şimdi bir günü hatırlamak için 250 tane fotoğrafa ihtiyacımız yok. Herkesin birbiriyle kombinasyon yaptığı fotoğraflara ihtiyacımız yok. Birkaç tane gerçekten o günü hatırlayacağımız fotoğraf Pekala yeterli olur. Fotoğraf arşivimizin şişmesinin ikinci sebebi ise WhatsApp. Şimdi WhatsApp'tan bize gelen cuma mesajları. Sonra böyle saçma sapan tasarıma sahip özlü sözler, screenshotlar. Sırf dedikodu yapmak için gönderilmiş ama aslında hiç tanımadığımız insanların fotoğrafları. Bunlar da WhatsApp'tan direkt olarak fotoğraflara kaydolduğu için bunlar da fotoğraf arşivini şişiriyor. Şimdi ben geçen sene bir ara böyle iyice minimal olduğum bir dönemdeydim. Sonra baktım yani o kadar silmeme rağmen 20.000'in üzerinde falan fotoğraf vardı arşivde. Sonra dedim ki ya ben şimdiden 20.000 tane fotoğraf biriktirdiysem acaba 60 yaşına geldiğimde kaç bin tane fotoğrafım olacak? Sonra fotoğraf albümüne girdim. iki gün boyunca resmen kıyım yaptım. Fotoğraf albümünün üçte ikisini silmişim. Geriye kalmış 7.500 tane falan fotoğraf. Ama pekala aynı güzel anıları tekrar hatırlıyorum. Bütün yani hayatımın her anına dair neredeyse fotoğraf var. Demek ki sildiğim fotoğraflar gerçekten gereksiz fotoğraflarmış. Şimdi dedik ki dijital temizliği dört adımda yapıyoruz. Birincisi Telefonumuzda kullanmadığımız uygulamaları sildik. İkincisi, e-bültenlerden çıktık. Üçüncüsü, sosyal medyada gıcık olduğumuz ya da takip etmek istemediğimiz insanları takipten çıktık, gereksiz kişilere. Dördüncüsü de fotoğraf albümünü temizledik. Şimdi bunları gerçekten yapın, hani gerçekten oturun düşünün, ben bunlardan çıkayım, biraz vakit ayırın ve bunların hakikaten faydasını göreceksiniz. Böylece hem de ikinci adımda konuşacağımız dijital tüketimi azaltmaya da hazır olacaksınız. Dijital minimalizmle ilgili diğer videolarımdan haberdar olmak için takipte kalın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Sevgiler.